E, ne diyorsunuz la bu işe Bence çalış La oğlum çalışma la. Sen kimsenin adına çalışmasın Yok lan sadece yardım filan işte. O zaman belki olabilir Sen ne diyorsun la Bence bu hayat çok sıkıcı Çık tamam at kendini Vur bedenini Vurdur öldür kendini La oğlum gerizekalı mısın sen İntihar günah He o da var Zaten sen gene güla giriyorsun bir açmıyor mu? Üçün, e, intihar etsin dijene şey cehenneme gidecek intihar etme seninle. Bu konuda haklısın, ama intihar etmenin günah daha fazla. He, intihar etme la o zaman, git, uyuşturucu iç. Oğlum ben anlatmasın lan seni. Niye? Ben uyuşturucu mi gerizekalı zehirlenir Allah? Zehirler He, o da var. O zaman git kendi kafana sık Temiz Veya git kendine vurdur arkadaş Bu nasıl bir şey ya La olam saçma sabah konuşma Senin vereceğim en fake diskim Besat'tır Sen ne <gülüyor> diyorsun la Besat ki? Diyorum ki Git amca adana çalış Dun dun dun Ne kadar kötü adam varsa Dun dun dun Hepsini indir Dun dun dun La olam aksiyon dizisi mi çekiyorsun lan Bu ne He doğru ama bence güzel senaryo. Bunu bir değerlendirin. Yönetmen bak bunu bir değerlendir ha. Lan ne diyorsun la? Dördüncü duvarı yıkalım dördüncü duvar üst üste. Birinci bölümde yıkmıştık bir de şimdi ikinci bölümde yıkalım. O dördüncü sezon birinci bölümde gelecek. He doğru. Şu an dördüncü sezon ikinci bölümdeyiz değil mi? He aman koyayım gelecek. siktir git. Senden fikir avantta aman koyayım. E, sen ne diyorsun lan? Çalış, çalış. Ama şöyle bir şey var. O amcayı benim gözüm tutmadı. La lan daha lan Adam mu kadar bir yaptı yaptıla. Kötü bir olsa, kötü bir olsa direkt kötülükler yapardı bize. He doğru. Ama ya sizce bir planı varsa? Don Gizem mizyği. Tut tut tut tut tut tut. Senin vereceğin fikirdesi kim? Bir tane doğru düzgün fikir verin lan besatlar. 3 saatin 3 de gereksiz cevap verdi. Siz, sen ne diyorsun? Şu, onu sana. Lo, <Gülüyor> bence durum ki, git bütün dostunu indir. Ondan sonra git kendini indir. Lo oğlum, ben yapmasın lan. Ben kendi kafama sıkarım, hırsızı öldürmem. Ama işte intihar yine oldu. Sen ne diyeceksin lan son 5 saat Abi bir tanenizde Doğru düzgün bir fikir verin alamına koyayım ya Götüme kına yakacağım, Götüme götüme kına yakacağım. ne Söyle sen ne ediyorsun Diyorum ki Bence git çalış Git koru Neden çünkü Adam hırsızlığı amcası lan Adam hırsızlığı amcası Bence git yardım et Hem acımına buldum da ne oldu Kaç tane sevdiğin kişiyi kaybett? Hala <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> oğlum gözümü afşur siktir git şuradan ya. Pardon kusura bakma. Seni aramana koyayım ya. Ay garip olan bir ya. Nesi? E? Ee, Bence git çalış oğlum. Güvenilir adam. Ama. O zaman amcanın tekniğini kabul edeceğim. E la zaten. Amına koyayım. En fazla kafana kurşun gelir. Hem intihar etmemiş olursun hem de diğer tarafta olursun. Bak mantıklı değil mi? Aslında biraz mantıklı ama ben seni affedersin gene benim sikim. Ulan ben de senin benim sikim. Allah makalla fikir veriyorsun. Senin şurada yaptığın papazey bak Senin amına koyayım. E, teklifimi düşündüm evlat. Evet düşündüm. Neymiş peki teklifin? Teklifime ne cevap veriyorsun? Doğru kelimeyi kullanayım. Senin neyim amca? Güzel. Yanıma sizleri alacağım. Efsane dörtlü olacağız. Amca ben sana bir şey soracağım Yalnız sinanı Sor. Şimdi senin o kadar param var, plom var. O kadar adamım var Senin bizim gibi eziklerle işin ne ki? Sen ne demeye çalışıyorsun yani? Bir şey demeye çalışmıyorum Şimdi Söyleyeyim sana o zaman nedenini Ama benim param var Eyvallah Ama benim İstersen ben Bütün bu Ankara'daki bütün korumaların hepsini satın alırım Eyvallah Peki bir sor bir neden anlıyorum çünkü güvenenler adam yok piyasada hepsi şerefsiz itin kopuğun teki tabi çoğu iyi insanlar da var ama ben bir tane koruma alsam, ben onu nereden bileceğim onun başka birine çalışmadığını He? biraz mantık görürsene peki bana nasıl güveniyorsun Hırsız bana senden çok bahsetmişti, zamanında. Eğer satacak olsaydın, sen, Remzi'nin tarafına geçerdin. Ondan sonra da, Remzi'yle beraber indirirdin. Ama öyle bir şey yapmadın. Gittin, Remzi'yi indirmeye, birlikte hırsızla şey yaptınız. Şimdi, senden bir isteğim var. Ama bu istek, çocuklar için. Nasıl yani? Bir tane adam var. Evet. Bu adam kuruşturuş satıyor. Vay piç vay. Ne? Ee, git o adamın mekanını patlat. Hatta de ki size amcanın selamı var.